Başı, Okan birazdan atar piç Attım ya abi 60 bir bile <gülüyor> Bir baltalıyım da görsem <gülüyor> 60 60 hari. 60 Maestas katman bir kanal demiş bakacağım abi Anladınız açıklaması geldi mi ne abi? Niye açık? Bize hep böyle açıklama mı yapacağız ya? Ben anlamadım. Anladınız artık BB'li çatısı altındanın neyi var bunu anlamadım ki ya. Devam. ...sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini... Bir dakika, Anlı Deniz arıyor. Alo. Alo, efendim Deniz. Bir dakika, hoparlörü alabilir miyim sana? Evet, evet Deniz. Ben bir şey unuttum. Neyi unuttun? Evet, evet, biz Sen çok küfür değil mi? Ay, ama... Ne ama... Ama şöyle bir şey Deniz... Benim küfürlerimin BBL ile hiçbir alakası yok. Yani ben ayrı bir birey olarak küfür ediyorum. Senin hiç bir Tamam, benim bu durumda ne yapmamı tavsiye edersin. Yani benim yayınları uğramazsan... Tamam, ben o bu yollara bekliyorum. Ya ben ama bak sen, sen olduğun zaman dikkat edersen daha az şey yapıyorum. Yok eksildin eksildin derken ben de eksildim yazdım. Sen de he, eksildim dedin yani. Sonra o bana o da... tamamen karışmış. Tamamen karışmış. <gülüyor> yani... O tamamen karışmış. Asla hayatta hiç sevmem. Öyle bir şey hayatta yapmam hele bir kadına. <gülüyor> tamam. O zaman ben bir daha buraya gelmiyorum. Abi. Ya ben, o, ben şimdi yayın yapış tarzımı nasıl biliyor musun? Ben chat'i bir insan olarak algılıyorum. Genelde bir şey söylerken hani chat diyorum. Hani bir hmm. sürü insan var tabii orada ama genelleme yapıyorum yani. Anladım. Neyse, işte. Sen onlara bakma. Bunlar ne? Hayvan ya bunlar. Ne <gülüyor> pislik ya? beni fark <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım tamam, İyi Teşekkür ediyorum Denizciğim. Görüşürüz. Bay de bay. Chat. Saçmalamayın oğlum. Ş şaka yapıyorum. Chat. Oğlum ya. Chat, ya iki tarafı da nasıl aynı anda idare edebilirim? Bu şekilde yapabilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Chat, hepinizden tek tek özür diliyorum. Chat, hepinizden tek tek özür diliyorum. Az önceki söylemlerimin hepsi şaka, mizah çerçevesinde gerçekleşti. Çok özür dilerim. Kabul mü? Ama ne koyayım özür diliyoruz hala bay bay yazıyorsunuz ki ben ne anladım bu işten? Hala küfret diyorsunuz belki yine açık. Tek, takkemen. Abi yayınlar seviyorsun Hype Efe Uygaç. Il bit which it. Efe uy. Büyüm yaptın amana koyayım. Abi yayınlar seviyorsun Hype Efe Uygaç ile bir viçit yok mu? Ee, nasip kısmet yani. Bakarız sonra. Bugün yok. Ama yapılır yani. Katman bir kanalı. Ha ona bakacağım. Dur şunu bir izleyelim ya. Sizlere Türkçenin en güçlü Efe yorgun yani, oğlum Efe. Noobstar yorgunluğu. Bilirim şey yani. Çok yoruluyor ya. Aa, Kendi abi, bile açamıyordum. Aynen öyle. Büyük bir de zihinsel bir yorgunluk. Bir de orada gerçekten böyle insan elerken, alırken vesaire harbi e, büyük bir zihin yorgunluğu oluşuyor yani. Birçok şey faktör düşünüyorsun ve kimseyi kırmamak istiyorsun. O hem duygusal hem profesyonel tavrı